Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali öğretmen. hepiniz kanalıma hoş geldiniz 9. sınıf tekrar testlerinden bugün kimya 3. ünite sorularını çözmeye çalışacağız umarım faydalı bir video olur hepimize şimdiden kolay gelsin diyoruz ve 3. ünitenin ilk sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar amonyum Kükürt dioksit ve demir kimyasal türlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada bir iyon var, burada bir iki A metalden oluşan molekül var, burada ise atom vardır. Yani demir atom olacak, kükürt dioksit molekül, amonyum da iyon olacaktır arkadaşlar. Bakalım atom dediğimiz yerde demir sadece E şıkkında var zaten. Doğru seçeneğimiz E şıkkı diyoruz. Demir atomdur, amonyum iyondur, artı eksi yüklü katyon. İyondur, molekülde kükürt dioksittir, kükürt dioksit, copasan dediğimiz ametal atomlarının birbiriyle oluşturduğu bileşikler nedir arkadaşlar? Molekül grubuna giriyor cöpasan, flor, klorun burnunu ısırdı diyoruz. Bunlar doğada çoğunlukla moleküler yapıda bulunan elementlerdir yani ametallerdir diyoruz. İkinci sorumuz aşağıda iki kimyasal tür arasında etkileşimler gösterilmiştir. Proton elektronu çeker, elektron protonu çeker, elektron elektronu iter. Proton protonu iter yani art artıyı eksi eksi iter artı eksiyi çeker diyoruz. Buna göre diyor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir kimyasal türler arasında itme çekme kuvvetleri oluşur. Doğru arkadaşlar iki kimyasal türün eksileri eksilerini iter artıları artılarını çek, iter artıları eksilerini çeker. Evet iki çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden çok daha sağlam olması yani çekme kuvvetlerinin büyük olması ile güçlü etkileşimler Olabilir diyor. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. İtme ve çekme kuvvetleri birbirine yakın ise maddenin erime ve kaynama sıcaklığı düşük olur. Bakın arkadaşlar burada e, yani basit bir soru, e, cümle kurmuşlar. Burada donma noktası deseydi burası yanlış olacaktı. Erime ve kaynama noktası yani zayıf etkileşimlerde e, erime ve kaynama noktası düşük olur. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz yine E şıkkı diyoruz. ikinci soruda da üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda atom molekül ve iyon e, tanımları var arkadaşlar. Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük birimi atom. Sadece kovalent pay içeren ametal atomlarından oluşmuş nötr e, gruplara atom gruplarına molekül. E, elektron alışverişi yapmış atom veya atom gruplarına da iyon denir arkadaşlar. E, Tablo'da kimyasal türlerden hangisinin tür adı hatalı işlenmiştir. Karbondioksit arkadaşlar hemen böyle sorularda ametal atomlarının cümlesini yazıyoruz. Job, Hasan, Flor, Klorun, Burnunu, ısırdı diyoruz arkadaşlar. Bunlar molekülleri oluşturuyor. Bunun dışında yani bu elementlerin dışında olanlar e, ya soygazdır ya metaldir. Bakın burada karbon ve oksijen burada var. İkisi daha metaldir. O halde bu bir moleküldür yani kovalent baldır. Doğru arkadaşlar. Bakın burada artı yük var. Burada ee, metala metala bakmıyoruz arkadaşlar. Artı eksi yük görüyorsak kesinlikle iyondur. Doğru. Alüminyum arkadaşlar bir metaldir. Metaller ve soy gazlar atomdur. Doğru. Bakın arkadaşlar burada yine bir yük var arkadaşlar. Bu yine kesinlikle iyondur. Bu da doğru. Bakın oksijen. iki tane oksijen. A metal ile oluşmuş. iki oksijen Molekül olacakken ne yazmışlar atom yazmışlar yanlış hangisi hatalıdır denizli oksijen molekülü atom olarak nitelendirilmiş hata yapılmıştır diyoruz ve dördüncü sorumuza giriyoruz evet iyon levis yapısı ee, bakalım sodyum sülfür bileşiğinin oluşumunun levis yapısı ile göstereyim şöyledir diyor sodyum 11. elementtir arkadaşlar hemen e, elektron dağılımını yapıyoruz 2 8 1 olarak değerli elektron sayısı 1'dir e, levels nokta yapısı neydi arkadaşlar? E, değerlik elektron sayısını elementin sembolünün etrafına noktayla göstermekti. Hemen noktayla gösteriyoruz. Burada da göstermişler. Kükürt arkadaşlar 16. elementi 2, 8, 6 olarak dağılır Değerlik elektron sayısı 6'dır. Kükürt'e bakıyoruz. Önce doğu, batı, kuzey, güney diye birer tane dağıtıyoruz. Sonra İki tane kalıyor. İstediğimiz yere koyabiliriz. Biz şekildeki gibi yapalım. Alt ve üstü eşleyelim. Bakın eşlenmemiş iki tane elektron var. Demek kükürt bileşiklerinde iki bağ yapar. Yani iki elektrona ihtiyaç var. O yüzden iki tane sodyumdan birer tane elektron alır. Başka bir sodyum daha çağırır. Bu da elektronunu buna verir. Ve sodyum sülfür bileşiği oluşur. Sodyum elektron verdiği için değerlik elektronu sıfır olduğu için artık ee, sodyumun etrafına nokta koymuyoruz. Ama bu e, kükürdüğün değerlik elektron sayısı 6'dan 8'e çıktığı için kükürdü. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle parantez içerisine alıp 8 tane elektronunu gösteriyoruz. Çiftleşmiş elektronu ve 2 elektron fazlalığı olduğu için sodyumdan 2 elektron fazla aldığı için 2 yüklü olarak gösteriyoruz. Bunun başka bir gösterim metodu da 2 tane sodyum artı 1 tane kükürt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2'dir. Yani illaki böyle ayrı ayrı sodyumlar göstermenize gerek yok. 2 kat sayısıyla da gösterebilirsiniz. Buna göre sodyum sülfür birleşiği ile ilgili yargılarından hangi hangileri doğrudur diyor. İyonik yapıldır. Elektron alışverişi olduğu için iyonik yapıldır. Bir metal, sodyum bir metaldir. Değerlik elektron sayısı 1-2-3 olanlar e, ilk yörünge hariç metal. 4-5-6-7 olanlar ametal demiştik. O halde sodyum bir metaldir arkadaşlar. Kükürt de bir ametaldir. E, Metalle ametal iyonik bağlı bileşik yapar. Elektron alışverişiyle. İki tane sodyum atomu birer elektronu kükürt atomuna vermiştir. Doğru. Bileşikte iki tane özdeş bağ vardır diyor. Arkadaşlar Bileşikte iki tane özdeş bağ diyor. Bir tanesini bu sodyumla bir tanesini de bu sodyumla yani iki, iki tane benzer bağ kimyasal bağ vardır diyor. Bunda da e, e şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Üçü de doğrudur diyoruz ve geçiyoruz. Beşinci sorumuza iki tane sodyumla bağ yapmıştır. Onu ifade etmek istemişler. Tabloda bazı elementlerin katman elektron dağılımı Lewis sembolleri ile gösterilmiştir. Bakın magnezyum. 2A grubu yani metaldir 2 tane elektronu göstermişler oksijen 6A grubu A metaldir bakın önce 1 2 3 4 5 6 diye 2 tane çiftlemişler bu çiftlemeleri istediğimiz yerle yapabiliriz arkadaşlar potasyum 4. periyot 1A grubu elementi yani bir metaldir bir tane nokta koymuşlar fosfor 3. periyot 5A grubu elementtir 1, 2, 3, 4. Burada bir hata yapılmış arkadaşlar. 5 olması lazım. Herhangi bir yere bir elektron daha koyulması lazım. Burada bir hatası var. E, bakalım alüminyum 3. Evet doğru. Klor da 7A grubu elementidir. 2, 4, 6, 7. Doğrudur. Lewis Sembol doğru gösterildiğine göre diğer elementlerin hangisinin Lewis sembolü yanlış gösterilmiştir? Tabii ki de fosforun arkadaşlar. A şıkkını işaretliyoruz ve 6. sorumuza ne yapıyoruz? Geçiyoruz. İyonik bağın oluşumu sırasında metal atomu elektron vererek pozitif yüklü iyon yani katyon, ametal atomu da elektron alarak negatif yüklü iyon yani anyonu oluşturur. Kalsiyum oksit İonik bileşiğinin leves yapısı. Bakın kalsiyum e, 20. elementtir. Hemen şurada göstereyim size. 2, 8, 8, 2 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 8, 2'dir. 1, 2 diye göstermiş. Benzer olsun diye istersek burla, buraya da koyabiliriz. Fark etmiyor. Oksijen de arkadaşlar e, 8. elementtir. 2, 6 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ne yapmış? şu iki elektronun bir tanesi buraya bir tanesi de buraya verilmiş. Yani kalsiyum metaldir. Değerlik elektron sayısı 1-2-3 olanlar ilk yörünge hariç metaldir. Değerlik elektron sayısı 4-5-6-7 olanlar A grubu için A diyoruz. O halde metal metal iyonik bileşik oluşacaktır. İki elektronunu kalsiyum oksijene verecek. Kalsiyum artı 2 oksijen ise iki elektron alınca burası sıfır oluyordu. Verdiği için burası 8 oluyordu. 8 elektronu da göstermek zorundayız arkadaşlar. Şu şekilde ve 2 diyoruz. Artı 2 2 olarak gösteriyoruz. Buna göre diyoruz levis yapılarından hangileri doğrudur? Sodyum 11. elementtir. 1 elektron verir. Flor 9. elementtir. 1 elektron alır. Sodyum artı flor eksidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Bakın sodyum flora vermiş. Burada 8 tane eksi 1 yüklü artı 1 yüklü doğru. Magnezyum Kükürtle tepkimeye girerse e, elektron transferi yaparsa arkadaşlar magnezyumdan iki tane elektron kükürde gidecektir. Magnezyum artı iki kükürtte eksi iki olacaktır. Ancak burada yanlış yapılmış iki elektron değil bir elektron transferi yapılmış arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bakalım alüminyumla azot e, ne yapmış etkileştiğinde alüminyum üç elektronunu azota verecektir. Alüminyum artı 3. Azot ise eksi 3 olacaktır. Ama azota artı 3 demişler. Bu da yanlıştır. Yalnız A şıkkı diyoruz. 1 doğrudur. 2 ve 3 yanlıştır diyoruz. Ve e, kıymetli arkadaşlarım. E, burada burada kıymetli arkadaşlarım. Bu soruda kitap Şıkkı hatırladım şimdi kitap şıkkı C diyordu 1 ve 3 doğrudur diyordu ancak arkadaşlar alüminyum 3 elektronunu azota verdiği zaman azot 3 yükte olur burada azota artı 3 yük koymuşlar artı 3 yük göstermişler o yüzden bu da yanlıştır yani doğru seçenek A şıkkı olacaktır. Bu ya basım hatası olmuştur ya da şıkkı yanlış vermişlerdir. Evet 7. soruya geldiğimizde arkadaşlar iyonik bileşikler katyonlar ve anyonlardan oluşur. Evet katyonlar artıydı, anyonlar eksiydi. Elektron alanlar anyon, elektron verenler katyon oluşturur. İyonik bileşikler adlandırılırken önce katyon adı, sonra adı, anyon adı okunur. Tabloda bazı katyon ve anyonların adları ve sembolleri verilmiştir. Sodyum, kalsiyum, magnezyum, gümüş, e, fosfor, e, gümüş, potasyum Çinko, nitrat, sülfat, karbonat, hidroksit, oksit ve fosfür. Buna göre diyor aşağıdaki adlandırmalardan hangisinde hata yapılmıştır? Hata olana bakacağız. Magnezyum fosfür olacak arkadaşlar. Burada fosfat demiş. Hemen e, yanlışı bulduk arkadaşlar. A şıkkıdır. Potasyum sülfat doğru. Sodyum nitrat doğru. Kalsiyum karbonat doğru. Gümüş hidroksit bu da doğrudur. Yanlış olan burada pot, e, magnezyum fosfür olacakken... Posfatın e, anion ismi e, fosfürdür. Ürek'i alır. O yüzden burada fosfat demiş arkadaşlar. Burası yanlıştır. Yanlış arıyorduk. A şıkkını işaretleyip 8. soruya geçiyoruz. 8. soruda bazı metaller değişken değerliklidir Yani geçiş metalleri. Yani farklı bileşiklerde farklı değerliğe iyon yüküne sahip olabilir. Demir bazen artı 2 bazen artı 3 değerlik alabilir. Bunun gibi değişken değerlikli metallerin adlandırılması yapılırken metal adının yanına o bileşikteki aldığı iyon yükü. Parantez içerisinde Roma rakamıyla belirtilir. Evet. Bakır, civa, demir, kalın, Alay ve kurşun gibi e, geçiş metalleri bileşiklerde farklı değerlikler alabiliyor. O yüzden bunların aldığı değerlikler bileşiklerde e, isimden hemen sonra parantez içerisinde roman rakamıyla yazılır ve okunurken de bakır bir oksit, bakır iki oksit gibi, civa bir oksit, civa iki oksit gibi e, isimlendirmeler yapılır. Buna göre diyor aşağıdaki iyonik bağlı bileşiklerin hangisinin sistematik adı yanlıştır diyor. Bakalım. Klor biliyorsunuz 7A grubu 1 değerlik alır ama 2 tane olduğu için 2 o zaman buradaki kalayın değerliği a, a, artı 2'dir. O halde bu bileşiği okurken nasıl okuyacağız? Kalay 2 klorur diyeceğiz bu doğrudur. Oksijen 2 değerliklidir. 2 e, çarpı 3 6 demek ki demir de artı 3 değerlikli olacak ki e, yük dengesi olsun 2 kere 3 6. Evet o zaman bu okunurken demir oksit olacaktır. Evet bu da doğrudur. Bakır oksijen eksi 2 değerliklidir, O halde bakır da artı 2 değerliklidir. Bu okunurken bakır 2 oksit olacak. Bakın burada bir oksit demiş bu yanlıştır. Yanlışı arıyorduk C şıkkını işaretliyoruz. Kurşun e, karbonat arkadaşlar karbonat eksi 2 yüklüdür. Kurşun da artı 2 yüklüdür. Kurşun 2 karbonat diyoruz. Bu da doğrudur. Evet arkadaşlar e, fosfat burada kıymetli arkadaşlarım fosfat eksi 3 e, yüklüdür. 2 kere eksi 3 eksi 6 o zaman civanın da artı 2 yüklü olması lazım ki 3 kere 2 6 yük dengesi oluşsun. O halde okurken ne diye okuyacağız? Civa 2 fosfat diyeceğiz arkadaşlar. Bu bir köktür fosfat kökü. Civa 2 fosfat bu da doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar 9. sorumuza. Evet 9. sorumuzda bir molekülde elektron yoğunluğu dengeli simetrik dağılmış ise molekül apolar dengeli dağılmamış ise molekül polardır diyor. Bakın arkadaşlar bunun farklı yöntemleri de vardır. E, hemen isterseniz size açıklayayım. İki tür atomdan oluşmuş yani e, sayısı ikiden fazla olan iki tür atomdan oluşmuş e, moleküllerde ne yapıyoruz? Merkez atomu bakıyoruz. Eğer merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti varsa arkadaşlar yapıya direkt polar diyebilirsiniz. Eğer merkez atomu bağ yapımına katılmamış elektron çifti yoksa bütün elektronlar bağ yapımına katılmışsa o zaman yapıya apolar diyorsunuz arkadaşlar apolar diyorsunuz bakın burada sadece iki element oluşmuş. iki atomlu bir bileşik görüyorsunuz aynı atomlar arasındaysa apolar farklı atomlar arasındaysa polardır burada hidrojen ve klor bağ yapmış o halde burada polar diyoruz bakın burada merkez atomu baktığımız zaman karbon dört tane bağ yapmış burada önemli olan şey şu merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti yok ama bir de şu da önemlidir karbon dört tane bağda aynı elementle yapmış olması lazım. 4 aynı element olması lazım. Karbon tetrakülürlü yazmış. Bu da apolardır arkadaşlar. O halde moleküllerinden hangileri polardır diyor. 1 ve 3 polar 2 ve 4. A polardır. B şıkkı poları sormuş. B şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz 10. sorumuza. A metal, A metal atomlar yani kovalent bağlı e, bir yapıdan bahsediyor. 2 ya da daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla kovalent bağ oluşturur. Evet kovalent bağ oluşumu Lewis yapısıyla gösterilebilir. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı bakın Lewis yapısında kovalent bağlı bileşiklerde ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti. Bağ oluşumuna katı katılmayan elektron çiftleri neyse ortaklanmamış elektron çifti denir mesela arkadaşlar oksijen 8. elementi nasıldı bir değerlik elektron sayısı 6 idi arkadaşlar 4 6 hidrojende mesela birinci elementi şimdi bunun ikisi bileşik yaptığı zaman ne yapıyor hidrojen bir tanesi geliyor burayla bağ yapıyor öteki hidrojen de geliyor burayla bağ yapıyor bakın bağ yapımına katılan ee, elektron çiftlerine şunlara bağlayıcı elektron çifti bağ yapımına katılmayan şunlara ise arkadaşlar ortaklanmamış elektron çifti denir. Evet moleküle bakalım x e, bağlayıcı elektron çifti sayısı 1 ortaklanmamış elektron çifti sayısı 3'müş arkadaşlar y'ye baktığımız zaman y 1 bağlayıcı elektron sayısı çifti 1 e, ortaklanmamış elektron çifti sayısı 6'mış z'ye baktığımız zaman 3'e birmiş. T'de 3'e 2'ymiş. Q'da da 2'ye 2'ymiş arkadaşlar. Buna göre X, Y, Z, T ve Q molekülleri için verilen örneklerden hangisi doğrudur? Diyor. Bakalım hemen arkadaşlar. Hidrojen 1'di. Biliyorsunuz. Bakın şuradaki X'e bakıyoruz ilk önce. Bakın ortak e ortaklaşa kullanılan elektron çiftine bağlayıcı elektron çifti diyoruz. O zaman de bir tane var ama ortaklanmamış elektron çifti sayısı yok arkadaşlar. O halde bu yanlıştır. Yani şuralarda eğer şöyle 2 iki... Şurada da 3 olsaydı olabilirdi ama burada hidrojende bunlar yok arkadaşlar. Yani şurası burası uyuyor ama burası uymuyor. Evet Y'ye bakalım. Oksijen arkadaşlar oksijen bakın 8. elementtir. Hemen şurada yazalım. Oksijen 8, 2, 6 olarak dağılır. E, levels nokta yapısı nasıldır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 bağ yapar. Yani oksijenler bağ yaparken 1, 2, 3, 4. Şurada da çift bağ yapacak. Yani bunları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bağ yapımına katılan ortaklaşa elektron çifti bağlayıcı elektron çifti iki çift elektron. Ee, bağ yapımına katılmayan yani bağ oluşumuna katılmayan elektron çifti yani ortaklanmamış elektron çifti bir iki üç dört tane ne demiş bire altı demiş. Arkadaşlar bu da yanlış bu da yanlıştır o halde B şıkkı da gitti. Amonya baktığımız zaman. Z amonyakmış arkadaşlar. Amonyak 7. elementtir. Hemen amonyağı yazalım şuraya. En, 7, 2, 5 olarak dağılır. Hidrojeni zaten burada biliyoruz. Hidrojen 1'dir arkadaşlar. Ee, Amonyan değerlik elektron sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5 olarak dağıtıyoruz. Hidrojenler gelip şuraya e, ne yapıyor? Bağlanıyor arkadaşlar. Bakın bağ yapımına katılan e, or, e, bağlayıcı elektron çifti 1, 2, 3 çift. Evet. Ee, neye bakıyoruz, Z'ye bakıyoruz. Evet, 3. Ba yapımına katılmayan elektron çifti, yani ortaklanmamış elektron çifti de bir tanedir. Evet arkadaşlar, doğruyu bulduk. C şıkkı doğrudur diyoruz. T'ye baktığımız zaman klor, arkadaşlar 17. elementtir. 17, e, 2, 8, 7 değerlik elektron sayısı 7'dir. Hemen bir tanesini yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer klor da şuraya gelecektir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada bir bağ oluşacaktır. Neydi? Ee, t e, bağlayıcı elektron çifti 1 burada. Ama burada 3 demiş burası yanlış. Bağ yap ortaklanmamış elektron çifti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada burası da hatalıdır. O halde bu da gitti. Q'ya bakalım karbondioksit. Karbondioksit karbon 4 bağ yapar arkadaşlar. İki tanesi şu şekilde oksijenle. Özür dilerim şöyle. Oksijenle 1 2 3 4 bu tarafta da oksijenle 1 2 3 4 diyelim bakın bağ yapımına katılan bağlayıcı elektron çift sayısı 1 2 3 4 4 olacak burası yanlış bağ yapımına katılmamış ortaklanmamış elektron çift sayısı 1 2 3 4 bu da yanlış o halde bu da yanlış doğru seçeneğimiz C şıkkı oluyor ve 11. soruya geçiyoruz. Ametal atomları kendi aralarında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ. Metal atomları elektron alışverişiyle iyonik bağ oluşturur. Yani metal ametalle şöyle diyelim Mia metal ametalse aradaki bağ iyonik, ametal ametalse aradaki bağ kovalenttir. Mia aka diye kodlayabilirsiniz. Metan molekülü ile magnezyum oksit bileşiğinin Lewis yapıları. Bakın burada ametal ametaller neydi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. C, H, Klorun burnunu ısırdı diyoruz. Yani e, karbon, oksijen, fosfor, hidrojen, kükürt, azot, flor, klor, brom, iot diyoruz. Bakın karbon ve hidrojen burada var. Demek ki bu bir moleküler yapıdır. Yani e, kovalent bağlı yapıdır. E, magnezyum bunların içerisinde olmadığı için bir bileşikte e, ametallerin arasında olmayan bir sembol görürsek o kesinlikle metaldir bu metal bu da ametaldir metaldir aradaki bağ iyoniktir arkadaşlar e, molekülü ile levis yapıları şeklindedir buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur metan molekülünde kovalent magnezyum oksijik bileşiğinde iyonik bağ vardır doğru arkadaşlar bakın artı eksi yükler var iyonik bağ vardır. Burada ise kovalent bağ vardır. Bir doğrudur. Magnezyum ile hidrojen atomlar arasında iyonik bağ oluşabilir. Evet arkadaşlar magnezyum hidrür oluşabilir. Yani bu da ametaldir. Bu da metaldir. Evet oluşabilir. Ee, kıymetli arkadaşlarım. Ee, karbon ile oksijen atomlar arasında kovalent bağ oluşur. Evet karbondioksit e, kovalent bağlı bir e, bileşiktir Bu da olabilir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı diyoruz. Basit bir soruymuş. Ve 3. E, testimizin son sorusu olan 12. soruya geçiyoruz. Arkadaşlar Üçüncü ünite testimizi tekrar testimize veda edeceğiz. Bakalım iyonik bileşikleri oluşturan bazı metallerin değerlikleri sabitken bazıların değerlikleri değişkendir. Biliyorsunuz arkadaşlar geçiş metalleri demir, bakır, civa gibi geçiş B grubu geçiş metalleri bazı bileşiklerde farklı değerlik bazı bileşiklerde farklı değerlik alabiliyor yani demir artı iki, artı üç falan olabiliyor diyoruz. Bileşiklerde sadece artı iki değerlik alan. Magnezyum metali zaten A grubu metaldir. Klor metalinin oluşturduğu bileşin formülü magnezyum klorürdür. Evet. Klor çünkü eksi bir yüklü magnezyum artı iki yüklü yani iki tane klordan birer tane elektron iki tane klora birer tane elektron verir. Bileşiklerde artı iki veya artı üç değerlik alan demir metali klor ametalinin oluşturduğu bileşiklerin formülleri sırasıyla demir 2 klorür, demir 3 klorürdür. İyonik bir bileşiğin adı bileşik formülünü tam olarak karşılamalıdır diyor. Verilen bilgilere göre diyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Değerliği sabit olan metal elementi içeren iyonik bileşiklerin adlandırılmasına metalin değerliğini belir belirtilmesine gerek yoktur. Doğrudur arkadaşlar. Sürekli aynı değerliği alan metallerde metalin e değerliğini belirtilmesine gerek yoktur. Yani bu şu bileşiği okurken magnezyum klorür okuyoruz. Magnezyum artı iki e, değerlik alıyor. Magnezyum iki klorür diye okumuyoruz. Değişken değerlik alabilen metal elementi içeren bileşiklerin adlandırılmasına metalin değerliği belirtilmelidir. Hem de parantez içerisinde Roma rakamıyla e, belirtilmelidir arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken elementlerin değerliklerinin toplamı sıfıra eşit olması gerekiyor. Yani şöyle arkadaşlar magnezyum artı iki değerlikliydi ya. Klorun da eksi iki değerlik olacak ki yük dengesi olsun. Yani değerliklerin toplamı sıfır olması lazım. İki kere eksi bir eksi iki eksi iki artı artı iki sıfırdır. Yük dengesi magnezyum. Kılörür de bu şekilde sağlanmıştır. Ee, evet kıymetli arkadaşlarım bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E oluyor. Ve bu şekilde o e, 9. sınıf e, 3. ünite tekrar testinde bitirmiş oluyoruz. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayınız. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Umarım 4. ünitede görüşürüz arkadaşlar. E, Hoşçakalın.